Evet, devam ediyoruz sayın dinleyicilerimiz, stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden öğretim üyesi Ergin Şafak Dikmen bizimle birlikte. Onlar neyi konuşacağız? Onlar e, Türkiye'de K182 Üniversitenin YouTube platformunu nasıl kullandığını araştırdı, e, hangi amaçla kullandığını, ne gibi sonuçlar elde ettiler, bunlar eğitim amaçlı kullanılabilir mi? Bunların e, sorularına e, cevap arayacağız. Sayın Likmen, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Hocam, şimdi e, NetLab koordinatörü dedim ama bu NetLab nedir? Ee, Ankara Üniversitesi Yeşim Fakültesi Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı aslında e, yaklaşık bir sene önce kuruldu. Üç amacı var. Birincisi yeni medya alanında araştırma yapmak. Hı hı. İkincisi bu alanda eğitim düzenlemek, birçok STK'ya, devlet kurumuna danışmanlık ve destek vermek. Yeni medya stratejileri anlamında. Bir de en önemlisi aslında bir iletişim ortamı kurmak. Sadece sosyal bilimcilerin bu alanda çalışma yapması bir yanda işte mühendislerin başka bir yanda değil de mühendisler arasında bizim aramızda sosyal bilimciler arasında birçok farklı çalışma alanında bir ortak paydada buluşup hep birlikte yeni medya alanında çalışma yapmak üzere kurulmuş hı hı. bir araştırma laboratuvarı. Peki e, Sayın Hocam şimdi e, YouTube dedik. E, YouTube üzerine üniversitelerde, Türkiye'deki 182 üniversitede bir araştırma yapmıştınız. Ne amaçla nasıl kullanıldığına dair? E, hakikaten YouTube öyle bir platform oldu ki artık bugün e, kanal kurmanıza dahi gerek yok. E, kendiniz herhangi bir şekilde oradan bir sayfadan bir kanal açıp ...her şeyi özgürce yapabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntıyla aynen karşılaşmıyorsunuz. Tüm bunların yanında biz aradığımız her şeyi orada bulabiliyoruz. En basitinden ben mesela geçenlerde bizzat yaşadığım için anlatıyorum. Kombi kalorifer peteklerini ısıtmıyor. YouTube'a yazdım girdim <gülüyor> baktım. Ya yani dedim hani nasıl bir problem olabilir? İki seçenek. Baktım hakikaten oradaki yöntemi uyguladım... Hani Tabii bunlar her zaman böyle e, geçerli ve e, doğru olacağına e, kanaat getireceğimiz e, ifadeler değil elbette. Tabii evet. ki e, telkinle yaklaşacağız, güvenli bir biçimde bunları değerlendireceğiz ama e, öyle bir hal aldı ki artık e, YouTube e, herkes mutfağından, evet. e, oturma odasından, yatak odasından e, her türlü e, bilgiyi paylaşıyor. Aynen öyle. Yani aslında e, enteresan bir platform, bir video paylaşım platformu ama ilk başta 2005 yılında e, Amerika'da başladı. E, 2006'da Google satın aldı. Hı hı. Şimdi e, Madalyon'un iki yüzünü var. Şimdi dediğiniz gibi e, 2006 ile 2007 arasında e, bir televizyona yani gereksel medyaya bir e, rakip olarak dans edildi, çıktı. Hı hı. 2008 yılından itibaren aslında e, televizyon kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye yani bir medya organı gibi hareket etmeye artık hani alternatif ya rakip değil de birlikte hareket etmek üzerine kurulmuş bir yapısı var. Sizin dediğiniz gibi şu anda hani e, dünyanın ikinci en çok ziyaret edilen e, web sitesi. O da YouTube. Google'dan sonra. Da Aynen muhtemelen. öyle. Aynen öyle. YouTube'da zaten Google'a Şimdi e, sizin dediğiniz gibi hani çok büyük bir platform e, her türlü içeriye ulaşabiliyorsunuz. Ee, i̇yi yönleri de var, kötü yönleri de var. Ee, eğitim alanda hani kullanılması e, büyük bir avantaj. Hı -hı. Özellikle yurt dışındaki üniversiteler bu alanda bu anlamda e, büyük katkı sağlıyor Ekosisteme. Nasıl diyeceksiniz? Dersleri e, orada ücretsiz olarak e, paylaşıyorlar. Hı -hı. Şimdi Türkiye'de durum nasıl? Aslında Türkiye'de e, arasında büyük bir uçurum var. Bu nasıl? Şimdi bizim e, bu araştırma yeni medya araştırma Laboratuvarı'nda yürüttük. E, 2017'de e, başladık. 2018'de de zaten makalemiz yayınlandı. Ne oldu? Baktığımız zaman e, Türkiye'de en çok üniversitenin tanıtımı amacıyla kullanılıyor. Ve de e, yönetim kadrolarının icraatlarını tanıtmak için kullanılıyor. Ama derslerin eğitim amaçlı yani ders materyali olarak eğitim amaç çok fazla kullanılmadığını gördük. Hı hı. Bir de üniversite arasında büyük bir fark var. Yani büyük bir çoğunluğu e, kanalını sadece 10 ila 20 video yayınlıyor. E, özellikle <gülüyor> devlet üniversitelerinde. Hı hı. E, diğer taraftan vakıf üniversiteleri ortalama 100 video yayınlıyor. Yani ikisi arasında büyük bir fark oluyor. Hı hı. E, bazı üniversitelerin toplam ürettiği içerik sayısı neredeyse Türkiye'deki üniversitelerin ürettiği içerik sayısıyla eşdeğer. Hani bu anlamda yani binlerce video üretiyorlar. Böyle bir uçurum var. Burada ne önemli aslında? Önemli olan şey şu. Şimdi bilim 2.0 diye bir tartışma var yaklaşık 10-15 yıl içerisinde. O da akademik bilimsel içeriklerin sadece yayınlarla, yazılarla değil de aynı zamanda videolarla desteklenmesi, işte animasyonlarla desteklenmesi, veri görselleştirme desteklenmesi. Ee, burada YouTube'un böyle bir anlamlı bir desteği olabilir. Yani bir bilimsel yayın olduğu zaman onu aynı anda da e, kısa, küçük videolarla anlatılması, evet. aynen görsel anlatması bir içeriği çok daha kolay anlaşılır bir hale getirebilir. Ee, madalyonun diğer yüzüne bakalım şimdi burada. Ee, YouTube ticari odaklı. Bir yapılama, bir ekosistem, reklam üzerine çalışıyor. Tabi siz üniversite olarak bir içerik oraya ürettiğiniz zaman bir firma oradan belli bir ücret kazanç elde ediyor. Hmm. Üniversiteler burada ne yapıyor? Bazıları kendi kanallarını kurmuş durumda. Yani kendi web sayfaları üzerinden video hmm. yayınlıyorlar. Bu da önemli bir şey. Ama tabi YouTube'a rakip olmak bana da zor. Evet. Noktasında evet. Şey bir değil. evet. Ama bazı alternatif yani dağınık yapılanma işte blockchain zinciri üzerinden bazı platformlar var. LBRY gibi. Hı. Bunlar çok bilindik değil ama YouTube'a alternatif. Nasıl alternatif? Orada reklam yok. Mesela hani ücret sadece içerik üreten ücret alabilir ya da almayabilir. Özgür bir platform, Hı. açık bir platform. Tabi bu da önemli. Yani bir ekosistem var. Ücret karşılığı reklam ediliyorsun ve o reklam e, geliri elde eden platform siz içerik üretiyorsunuz karşında da ücretsiz bir şekilde yayın yapma e, şansı elde ediyorsunuz e, bunun iki tarafa da bakmamız gerekiyor aslında tabi sadece e, yani eğitim amaçlı bulunması hani çok mümkün e, görünmüyor en azından yani günümüzdeki sizin araştırmanızda e, bu nokta da e, önemli peki bizdeki bu algının sebebi ne yani hani hep bizde bir ön yargı vardır internet platformuna hani güvenmeyelim güvenmemelim aslında ön yargı değil e, hakikattir de aynı zamanda yani hı hı. karşılaştığımız herhangi bir zorlukla evet pratik meselelerde internet bize yardımcı olacaktır hı hı. olabilecektir hı hı. ama e, daha çok bu özellikle eğitim amaçlı kullanılan e, videoların Hani biraz da böyle farklı sıkıntılara yol açabileceği bu hani yönlendirme biçiminde olabilir. İşte bilgi kirliliği şeklinde, yanıltma şeklinde olabilir. Şimdi bunların güvenilirliği de elbette tartışılacak. Bunların önüne mesela nasıl geçirebilir? Şimdi burada önemli olan mesela içerik üretildiği zaman hangi kuruma ait olduğu, kimin ürettiğinin açıkça belirtilmesi. Yani sizin dediğiniz gibi bizim yine araştırmamızda bazı e, üniversitelerin YouTube kanalının e, logoların dahi olmadığını görüyoruz. Yani kurumsal web sitesi link veriyor hı hı. ama üniversitenin logosu yok. Yani arka tarafta e, o platformu yöneten aslında bir e, yeni medya sorumlusu ya da yeni medya uzmanı değil. Olmadığını görüyoruz. Çünkü öyle olsa zaten hani arayüz e, ona göre ayarlanır. Bir tasarım yapılmış olur. Hı hı. Sadece yani bir video depolama olarak kullanıyor. E bu da tabii gerçekten kurumsal mı değil mi sorusunu ortaya çıkarıyor. Ama bazı üniversiteler çok ciddi bir şekilde yapılandırmış durumda kanallarını. Yani görsel kimliği nasıl oluşturduğunuza hmm. bağlı. Ama her zaman bunların kopyalanması hani farklı platformda tekrar tekrar üretilmesi ihtimali var. Dediğinizde hmm. o anlamda çok da bu aşamadan evet, gelmesi e, mümkün değil. Dediğinizde tam olarak şu şekilde bu e, Mesela herhangi bir yerde bir grup toplanmış, biri bir şeyler anlatıyor. Dediğiniz gibi ne bir kurumsal logo var, ne bir titrin, ismin yer aldığı nokta var, ne o toplantının nerede yapıldığına dair bilgi var ve birileri bir şeyler ifade ediyorlar. Bu dediğiniz gibi hakikaten hani en azından güvenilirlik noktasında sıkıntı yaratabilir. Peki bundan sonraki süreçte, şimdi siz böyle bir çalışma yaptınız tabii elbette üniversitelerle de bir şekilde e, etkileşime girdiniz. Bu yöntemleri ifade ettiğinizde bundan sonraki süreçte üniversitelerin bunları kullanmak ya da hakikaten buna dair özel bir alan açma e, refleksleri olacak mı, istekleri var mı? Aslında güzel bir soru. Ee, yine çok değişken bir e, durumla karşı karşıyayız. Şimdi bazı üniversiteler zaten tüm kurumsal kimlik kurumsal yapısını tamamlamış durumda YouTube platformunda ee, bunların arkasında da aslında yeni medya uzmanlarının çalıştığını görüyoruz ee, diğer taraftan e, bazı eksikleri olan üniversitelerinde e, bu yönde atılmanın atılması gerekiyor şimdi burada üç tane nokta var aslında bir tanesi İdari, yani yönetim kadrolarının bir farkındalığı olması, yani YouTube'u ne amaçlı kullanabileceğini görmesi. Kurumsal bir anlayış. Aynen. O bir. İkincisi, e, tüm bilim insanlarının, yani sadece e, makale ya da kitap bölümü, yazılı malzeme değil de aynı zamanda o içeriklerin video olarak anlatılabilmesi, bir şeyi yazılı olarak anlatmak, başka bir şey. Hı -hı. Aynı zamanda görsel olarak anlatabilmek bambaşka bir şey. İkisini de birlikte yapabiliyor olmamız lazım artık. Hani bilim 2.0 bunu gerektiriyor. Hı -hı. Ee, bu anlamda da e, tabi bilim insanların da e, bu yönde hani çalışma yapması, özellikle hani genç araştırma görevlerinin bu yönde çalışmaya başlaması Hı -hı. hem içerik üretmesi YouTube için söylemiyorum ama video tabanlı animasyon gibi farklı içeriklerin de desteklenerek e, bilimsel makalenin yazılması bu hmm. anlamda önemli. Ki bunu bırakın e, yani e, şimdi biz üniversiteleri şu noktada tartışıyoruz ama özellikle e, Avrupa merkezli Amerika merkezli e, basın yayına bakıyoruz. Onlar bile bir kabuk değiştirerek dediğiniz gibi küçük görseller hazırlayarak e, bir kısa da olsa mesela 9-10 dakikalık da olsa bir anlatı sunuyorlar mesela e, izleyicilerine. Evet. Yani bir tanesini takip ediyorum. Bunlar aynı zamanda bir e, basılı bir dergi şeklinde de, akademik bir dergi şeklinde de devam ediyor. <gülüyor> e, bakıyorum mesela hemen o işledikleri o ay işledikleri diyelim Platon anlatmışlar <gülüyor> o ay. <gülüyor> hemen e, kısa bir video hazırlıyorlar. Mesela Platon'un o işte çok e, biz de aslında okuduğumuzda zihin dünyamıza e, yerleştirmeye çalıştığımızdaki o diyelim ki mağara alegorisini <gülüyor> öyle bir <gülüyor> görselle anlatmış ki mesela <gülüyor> hani en azından hiçbir şey hatırlamasam mağara alegorisi dendiğinde o görselin zihnimde belirmesi aslında birçok işi de kolaylaştırıyor Aynen. ve bu eğitim noktasında da çok ciddi, çok büyük işler yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani biz e, laboratuvarın web sayfasında da e, netlab.medya'da da buna e, özellikle e, önem veriyoruz. Yayınladığımız makaleleri, kitap bölümleri ya da kitapları aynı zamanda YouTube'a ya da mikro siteler yaparak o şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Yani hmm. e, veri görselleştirme çok önemli bu anlamda. Her şeyin şematik anlamda e, anlatılabileceğini savunuyoruz. Sadece yazıyla değil de aynı hmm. sizin dediğiniz gibi bir görsel kısa 2 dakikalık 3 videolu 3 dakikalık bir videoyla da e, bizim yapacağımız uzun 15-20 sayfalık bir yayını özetleyebiliriz. Hmm. Bu şekilde de e, herkese daha rahat daha çok öğrenmek isteyen de makaleye bakacaktır. Tabi yani e, tam da aslında bahsetmek istediğim de o tabi bu videoların böyle kısa kısa 9 e, dakikalık işte 5-6 dakikalık evet kısımları var ama şimdi bunlar bir noktada da bize şöyle bir e, dezavantaj e, sağlıyor. O da şu şekilde yani e, büyük resmi görmüyorsunuz, e, okumayım ama Platon'u buradan öğreneyim. Şimdi böyle de e, kolayca evet. e, tavırlara da sebebiyet veriyor. E, tabii, biz iyi noktasında, bir noktasına kadar kullanıp ondan sonra e, ayrıntılandırmak istersek başka boyutlara geçebiliriz. Sayın hocam, e, bir müzik arası verelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, tamam tabii ki. Evet, gecenin içinden devam ediyor sendiricilerimiz. Üniversitelerimiz YouTube platformunu nasıl kullanıyor? Bu sorunun cevabını e, arıyoruz. Sayın stüdyo konumuz Doktor Ergin Çafak Dikmen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NetLab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı kurucusu ve koordinatörü. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere, değil mi? E, yeni Medya Araştırmaları ve yeni bir boyut. Aslında e, elimizin altında olan ama hiç de bu açıdan değerlendirmediğimiz bir platform, YouTube platformu. Şimdi e, üniversitelerin buna nasıl bir refleks göstereceğini e, ifade ettiniz. Siz araştırmanızı ortaya koydunuz. Üniversitelerin tavrı bundan sonraki süreçte nasıl olur? Ama e, şunu da merak ediyorum. Şimdi birçok e, hem psikolog, hem sosyolog, hem iletişim uzmanları, ...hem sosyal bilimcilerin, e, siyaset bilimcilerin de bu işin içinde olduğunu, mühendislerin de bu işin içinde olduğunu e, ifade ediyorsunuz. Şimdi bu görsel anlatım biçiminin öğrenme noktasında etkili olduğu e, net mi? Yani aslında her türlü bilimsel araştırma bir şekilde görselleştirilebilir. Hı hı. E, bu... Veri görselleştirme olabilir, statik bir görüntü olabilir, şem olabilir, animasyon olabilir, video anlatım olabilir ya da bir deneyin, laboratuvar deneyin görselleştirilmesi olabilir. Buradaki amaç, bütün araştırma bittikten sonra, makale ya da yayın, bilimsel yayın çıktıktan sonra onun görselleştirilmesi değil, daha tasarım aşamasında, yani araştırma süresince ve makalenin bilimsel içini üretilme sırasında bu içeriklerin de düşünmesi ve birlikte e, tasarlanması çok önemli. Yoksa görsel içerik sonradan dönüştürmesi daha zor oluyor. Sanıyorum şimdi siz bunu anlatırken aklıma bu işte yazının bulunma hikayesi de bir aklıma geldi. Sanki böyle bir tarif bir döngü içinde değil mi? O resim yazılarıyla e, ortaya konulan e, hani bir medeniyet tasavvuru var, sonra yazıya geçtik, sonra yine böyle bir imgelerle bir anlatmaya, bir, bir sanki bu tarafa yine ee, evriliyoruz gibi. Yani aslında hep bir paslaşıyorduk yani hep hiçbirinin <gülüyor> tamamen bitmedi ama yeni medya dediğimiz şey de aslında yani hani eski medya yeni medya hepsi bir zamanlar eski ya da genelsel medya dediğimiz şey de bir dönem yeni oluyor. Yani hani bakın e, radyo da bir dönem yeni medyaydı, <gülüyor> televizyonda bir dönem yeniydi. Şimdi hani ...işte 90'lı yıllarda işte interneti konuşmaya başladık. Şu anda internet yeni medya mı? Ya da birkaç yıl sonra hala yeni medya statüsünde olacak mı? Bunu hani göreceğiz. Ama zaten hani sürekli yeni mecralar, yeni platformlar çıkış, çıkıyor. Yeni olan biraz daha geleneksel kaymış oluyor. Aynen dediğiniz gibi yani hani bu anlamda da sürekli bir değingen bir ortamla karşı karşıyayız. Peki Sayın Hocam şimdi YouTube platformu üzerinden konuşuyoruz. Evet, evet. E, ulaşılabilme noktasında e, çok basit ve ücretsiz bir platform e, çoğu zaman. Tabi reklamlardan şikayetçiyiz. Ama e, siz bu çalışma neticesinde mesela e, üniversitelerin birlikte hazırladığı bir projede bir mesela böyle bir internet sitesi hazırlansa, böyle bir platform hazırlansa her üniversite diyelim sosyal bilimlere dair felsefe kategorisi açıp görsellerini o şekilde yüklese. Mesela bu platform YouTube'la sınırlı kalmasa da biz mesela üniversitelere dair bir şeyler yapsak. Mesela bununla ilgili bir çalışma söz konusu mu? Ee, bu tür çalışmalar var. Yani e, YouTube tek alternatif değil. Hı hı. E, bu anlamda e, TÜBA'nın e, katkıları oldu. E, bazı alternatif platformlar dediğim gibi hani LBR'ye platformu blockchain üzerinden e, giden blok zincir e, dağınık ağ yapısı üzerinden giden bir platform, bir ekosistem bunun üzerinden de gidilebilir ya da e, dergi park e, platformu e, TÜBİTAK e, ULAKBİMİN e, bilimsel dergilerin yayınlandığı açık gelişime açıldı bir platform e, bunun da gelecekte bir e, video tabanlı içerikleri desteklemeye başlarsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bu tür platformlara ihtiyaç var. Dünyada da buna benzer platformlar var. YouTube tek alternatif değil. Yani tabii şimdi biz bu platformlar üzerinde de konuşuyoruz ve nihai olarak yani izleyici ve öğrenme isteyen insanlar açısından bu noktada değiniyoruz ama siz dediniz ki öğretmek de yani görsel oluşturulurken öğretmek de ayrı bir mesele. Şimdi bilimsel bir makale nasıl yazılır? Akademiyle az çok uğraşan insanlar bunun artık adik ile eskileşmiştir. Birkaç yöntemi vardır. Bunu kullanırsanız hazırlarsınız. Ama bir bilgiyi görsel olarak sunmak bu bambaşka bir bakış açısı sunacak. Yani biz bu araştırmayı yapalım evet. Biz bu platformları kuralım evet. Ama bu içerikleri kimler oluşturacak? Çok güzel bir soru. Ya aslında e, bu soruya 15-20 yıl önce çok farklı bir şekilde cevap verilirdi. Çünkü şu anda e, çok ufak cihazlarla, yani örneğin bir cep telefonuyla e, çok iyi bir görüntü kalitesi elde ederek video çekebiliyorsunuz. E, Bunun bu videonun kurgusunu e, cep telefonunda da. Montajını cep telefonla da yapabilirsiniz ya da e, sıradan e, bir laptopla bile bunun kurgusunu yapıp yine internetten paylaşabilirsiniz. E, bu anlamda birçok web sayfası var, e, nasıl hani içerik oluşturulur, kolayca içerik oluşturulur ve paylaşılır diye. Ama bunun anlamında tabi e, bir uzmanlık gerektiriyor, yani donanımların e, kolay ulaşılabilir olması nasıl kullanılacağını e, ya da çok iyi kullanılacağı anlamına gelmiyor. Ee, ama belli bir uzmanlık elde ettikten sonra yani deneyerek de bilim insanları da bu şekilde e, içerikler üretmesi mümkün. E, açık gelişim, özgür yazılımlar var. E, bu anlamda video üretmek ve bunu kurgulamak, yayınlamak hı hı hı. için kullanılabilecek. E, bu tür platformlarla e, bilim insanları yararlanırsa kolay bir şekilde içerik üretmeye başlayabilir. Evet. Bu noktada bilim insanlarla galiba bu noktaya kanalize etmek Toplum işi atıyoruz, evet. biraz daha <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen zor olacaktır. Zaten yoğun bir evet, iş yükü. Evet, evet. Ama yani muhtemelen hani bunu şu anda hani iteliyoruz. Ne kadar idare edeceğiz bilmiyorum ama yani video tabanlı ya da animasyon tabanlı ya da görsel içerik üretmeden de belli Hı. bir yere kadar gidebilecek akademi. Yani sonuçla biz Üniversitelerimiz YouTube platformunu dünya standartlarının epey altında kullanıyor. Dünya standartları demeyeyim Avrupa ve e, Amerika Birleşik Devletleri olarak. Evet. Türkiye'deki tüm üniversiteler için 16. bunu söyleyemeyiz. E, Genel için söyleyebiliriz. Ama e, dünya standartlarına içerik üreten Türkiye'de de üniversiteler var. Sayısı az hı hı. ama e, hem vakıf üniversiteleri arasında hem de devlet üniversiteleri arasında birçok içerik iyi içerik üreten üniversiteleri var. Üniversite kurumsal kanalları var. Ama bu tabii genel Türkiye'deki ekosistemi e, yukarıya çekse de geneli etkilemiyor genel olarak. Değil mi? Bu sefer de uçurum. Tabii. farklı öyle. Fark, uçurum fark var fark ve oluyor. yol kalitesi etmemiz gerekiyor. pekala Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, ediyorum. verdiğiniz bilgiler için. Sayın dinleyicilerimiz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lafı Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı Kurucusu ve Koordinatörü Ergin Şafak Dikmen bizimle birlikteydi. Onunla üniversitelerimiz YouTube platformunu nasıl kullanıyor? Bunların sorusunun cevaplarını aradık. Türkiye'deki 182 üniversitenin YouTube'u nasıl kullandığını, hangi amaçla, eğitim amacıyla kullandığını, kullanıp kullanmadığını öğrenmeye çalıştık. İçerik ve yayın stratejilerinin olup olmadığını ve bundan sonraki süreçte YouTube platformunu etkin bir biçimde kullanabilecekler mi? Bunların cevaplarını aramaya çalıştık. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Ardından güncel kültür sanat haberleriyle. Programımıza devam edelim.